dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ben Zeynep. Bugün başlıktan da görebileceğiniz üzere kanalım için bir ilk Gerçekleşiyor. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ee, Ekim ayında kitaba yatırdığım paranın haddi hesabı yok. Gerçekten o kadar fazla kitap aldım ki ben bile çok içerisindeyim. Ki daha da okumadığım bir sürü kitap var. Ama Ankara kitap fuarı vardı. O yüzden e, dedim ki işte zaman bu zaman. Alacaksan şimdi al Zeynep. O yüzden bir sürü kitap aldım. Hatta kaç tane kitap aldım? 13 tane kitap var burada. <gülüyor> Ekim ayı boyunca aldığım kitap sayısı 13. Ve okul içinde okumam gereken kitaplar var ve hani çok, çok akıllı bir seçim değildi bu, evet. Ama bugün sizlere bu kitap alışverişinden bahsedeceğim. Yani alışverişi videoları tam olarak nasıl ilerliyor ben de pek emin değilim. Dediğim gibi benim için de bir ilk olacak. Ama size göstereceğim neler aldığımı ve neden aldığımı da söyledim belki, bilmiyorum. Evet, videoya hemen geçelim. Yayın evi yayın bir olarak gitmek istiyorum. O yüzden şimdi ilk başta can yayınlarıyla başlayacağım. Azıcık aklım var gibi gözükmek için ilk başta klasiklerden başlamış olmam. We do live in a society abicim. Aynen. Can yayınlarından bu ay iki tane kitap aldım. Biri Jane Austen'ın Aşk ve Gurur. Ee, hala okumadım evet ama e, 2005-2006 filmi en sevdiğim filmlerden biri. Çok heyecanlıyım çünkü Jane Austen'ı seviyorum. Yazımını seviyorum. Emma'yı seviyorum. Emma'yı okumuştum özellikle bir de can yan yanlarından almak istedim. Çünkü bakar mısınız? Kapan güzelliğine. Çok sade, o kadar güzel ki ve şey yani şuraya tablo koymaları müthiş. Bir sonraki göstereceğim kitabı da aynı nedenden dolayı aldım. Oscar Wilde'den Dorian Gray'in portresi. Evet hala okumadım. Evet konuşma açıldığı zaman sadece susuyorum ve başımı sallıyorum. Çünkü gerçekten kitapla alakalı hiçbir şey anlamadım konuşulanlardan da. O yüzden heyecanlıyım. Bu ikisinin kapakları çok güzel. Özellikle can yayınlarından almak istedim. Çünkü hani çok sadeler, çok güzeller ve yandan baktığın zaman çok güzel duruyorlar. Hani buna göre bir kitap oluyorsun Zeynep. Kısmen evet ama da çok güzel duruyorlar. Ne ne diyebilirim bilmiyorum. Neyse. Can yayınlarından bunları aldım bu ay. Dekse geçeyim. Dekse çok kalın bir tane kitap var. Hani bütün harçlığım neredeyse buna gitti falan kitap için harcadım. O da Hilal Şehir, Saracemi's'ten. Herhangi bir serisine başlamadan önce bir tane standalone yani tek bir lan fantastik kitap olan Hilal Şehri almak istedim. Konusu hakkında hiçbir bilgim yok desem. Hadi beraber öğrenelim. Bryce'ın yaşamı kusursuzdu. Bütün gün çalışır, gecede partilerdi. Ta ki en yakın arkadaşını öldürüne kadar. Okey, best friend. Suçlu parmaklıklar ardında olmasına rağmen cinayetler devam edince Bryce kendini büyük bir soruşturmanın merkezinde buldu. Evet, tahminimce seviyor kompleks bir karakteri okuyacağım. Bryce ve Hunt iler şehirin derinliklerine inerken her şeyi tehdit eden karanlık gücü ve alev alev yanan tutkuyu keşfederler. Evet, sanırım Partners in Crime tarzında bir şey okuyacağım. Bu kitap kaç sayfa? 850. 850 sayfa. Aslında merak ediyorum bayağı. Genel olarak Sarah James çok inanılmaz böyle o fantastik tanrıçası olarak biliniyor. Ama hani benim şu an seri gibi bir şey okuma durumum yok asla. diyoruz <gülüyor> zar zor bitiriyorum. O yüzden evet bunu aldım. Dex'den sadece bunu aldım fuarda. Bence bu bile yeterli yani. 3 kitap parasınaydı bu neredeyse. Neyse devam ediyoruz. Sırada Marti'ye geçelim. Marti'ye in evine geçelim. Evet Marti'ye in evinde eğer fuarları, herhangi bir fuara gidecekseniz inanılmaz bir indirim var. Şok oldum yani internetteki fiyatlarıyla karşılaştırmak için bir liste hazırlamıştım, ee, onu götürdüm ve hani çok, çok çok fazla indirim yoktu fuarda ama martta in, marttaki indirim çok güzeldi gerçekten. Eğer herhangi bir kitap fuarı varsa yakınınızda ve martı geliyorsa doldurun kasayı. Ben keşke daha fazla alsaydım diye düşünüyorum. Ama e, martya yeniden iki tane kitap aldım. Bir tanesi benimle asla tanış tanışamayacaksın, aynen tanışmayacaksın diye tanışamayacaksın. Bu kitap yani TikTok'ta gördüm bu kitabı, dedim okey alayım o zaman. Ve galiba iki tane arkadaşım böyle bir değişim şeyinden falan geçiyor. Bir tane çocuk galiba hasta. 15 liraya aldım. Şok ediciydi yani 15 liraya bunu almam. Bir de aynı zamanda Marti'nin evinden gölge ve kemik aldım. Çünkü bu 17 liraydı. Aynen 17 liraydı. Evet, çok fazla herkesin farklı düşüncesi var bu seriyle alakalı. Bazıları kaygılar Meclisi'nden başlamanız gerektiğini söylüyor. Ben önce öyle yaptım. Ancak bir bok anlamadım. O nedenle Kölge ve Kemik'ten başlayayım bari diye 17 lira da olunca almak istedim. Kitaptan diziye çevrildi, Netflix dizisine çevrildi. Bu aptal sticker, sticker olmayan şeyden anlaşıldığı üzere. Booktuberların, booktalkçuların şeyinde hani bu seriyi okumaya dövüyorlar. Öyle diyeyim size. O nedenle bunu aldım, okuyacağım. Çok basit bir okuma gibi olacak. Yani fondları bile inanılmaz büyük. Ve karakterleri de biliyorum. Sonunda ne olacağını biliyorum. Darkling'i biliyorum. Darkling'i ben Barnes olarak hayal ederek okumayı planlıyorum. Benim şu anki tek isteğim bu. Ee, şimdi Domingo'ya geçin. Domingo'dan sadece bir tane kitap aldım. Gerçi ama Gece Yarısı Kütüphanesi'ni aldım sonunda. Ben Matt Hagen ilk başta öbür romanını okumuştum. Zamanı Durdurmanın Yollarını okudum ilk başta. Ve çok, çok etkilenmedim yani. Çok aman peki dediğim bir kitapta ama hani gece yarısı kütüphalesi milletin dilinden düşmüyor aslında. Çok beğeniliyor. Ve hani konsepti çok güzel bilmiyorsanız bir kız galiba öldükten ölmesinden sonra mı ne öyle bir şey ee, hayatının nasıl ilerleyeceğini görebildiği bir kütüphaneye gidiyor eğer ölmezse. Bir şey olsaydı hayatının hangi yöne evrilirdi? Onların böyle bir kütüphanesinde bir sürü böyle kitaplarda bunlar yazıyor. Anladığım kadarıyla yani ben de tam olarak bilmiyorum. Çünkü hani millet sadece bunu söyleyip sonrasında hiçbir şey söylemiyor. Bırakın siz okuyun falan filan deniliyor. Ben bunu aldım. Okuyacağım. Çok merak ediyorum. Hatta bir arkadaşıma hani bu çok önerildi bak bunu oku falan diye söyledim. O da çok beğendi. Goodreads'de biliyorsunuzdur kitap letterbox'u gibi bir şey. de yılın en iyi romanı seçilmiş. 2020'de çok heyecanlıyım o yüzden. Hani büyük beklentilerim var ki bu da kötü bir şey galiba. Çünkü büyük beklentilerim olunca çoğunlukla karşılamıyor şeyleri ama olsun. Merak ediyorum. Konsepti çok hoşuma gitti. Evet. Ve son olarak en yüklü, fuardaki en çok kitap aldığım yayın evine geçelim. O da Yabancı. Evet. 2, 4... Altı tane kitap yabancı yayınlarından. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Şey diyecektim. Yabancı yayınları ile Itaki aynı şey yayınevi grubunda anladığım kadarıyla. Ve dün film çıktı biliyorsunuz. Dion'un film özel kapağı. Ben ben genellikle film özel kapaklarını asla sevmem. Hani gerçekten şu gölge ve kemikteki Netflix sticker'ı bile benim sinirimi bozar. Ama Dion'un özel kapağı o kadar güzel ki gerçekten kendimi zor tuttum. Daha ilk kitabı bile bitirmen Zehnep kendine gel dedim. Um, Karl Marx'dan bir tane söz okumak istiyorum. Ne kadar az yer, içer ve kitap okursanız, tiyatroya, dansa, meyhaneye ne kadar az giderseniz, ne kadar az düşünür, sever, teorileştirir, şarkı söylerseniz o kadar çok tasarruf edersiniz. Ne güveleri ne de tozunu yutmayacağı hazineniz, sermayeniz o kadar büyük olur. Az yaşarsan çok şeye sahip olursun. Kendi hayatına o kadar yabancılaşırsın. Teşekkürler. İyi akşamlar. Eğer görürseniz ve eğer dün okumak istiyorsanız Allah aşkına o kapağı alın. Çok güzel çünkü. Uzun süredir gördüğüm en iyi, en sade ama en güzel film özel kapaklarından biri. Kesinlikle önerim onu alın eğer alacaksanız. Ben benim çok içimde kaldı. Bunu söyledikten sonra şimdi yabancı yayınlarına geçelim. Ben yabancı ve Pegasus'u çok bekliyordum ama Pegasus Kesinlikle. Yabancı ve Pegasus'u çok bekliyordum ama Pegasus gelmemişti. Ben de yabancıya birazcık abandım yani. Öyle bir durum oldu. Şimdi ya, ilk baştan başlayalım. Ee, birimiz yalan söylüyor. Bu kitap da çok popüler. <gülüyor> TikTok'ta özellikle. Ee, herkesin farklı düşüncesi var. Bazıları çok seviyor. Bazıları hiç sevmiyor. Ve burada galiba ceza sınıfına geliyorlar bir tane bu. Hani Amerika'da oluyor ya okuldan sonra cezaya kalıyorsun falan filan. Orada bir çocuk ölüyor. Upsis. Onun Ölümünü araştırıyor polis ve oradaki ceza sınıfında kalan öğrenciler yalan söylüyor tabii ki de hani gerçekleri ortaya dökülecek işte yavaş yavaş böyle anladığım kadarıyla. Daha soruşturma tarzı ve bunun serisi de var. Bunun devamı var bildiğin kadarıyla. Ve bu aynı zamanda dizi de oluyor. O yüzden dizisi çıkmadan önce okumak istiyorum. Ancak dediğim gibi çok iyi şeylerle duydum. Çok kötü şeylerle duydum bu kitap hakkında. O yüzden siz ne düşündünüz? Bunu eğer okuduysanız lütfen yazmayı unutmayın. Ama okuyacağım her şekilde yani. Okuyacağım ve kendi düşüncemi oluşturmak için aldım okumak istiyorum. Ardından Çünkü Biz Karıncayız diye bir kitap aldım. Bu kitabın ne hakkında olduğunu asla bilmiyorum ama millet bu kitabı okuduktan sonra hani e, ana karaktere çok fazla yakın bulduklarını falan söylemiştik birbiri kendilerine. Relatable bir ana karakteri okumayı gerçekten herkes seviyor yani sonuçta. Yabancı'da diğer aldığım kitap. Bunun için çok heyecanlıyım çünkü bunu e, almayı bekliyordum. Christina Lauren'dan Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi. Christina Lauren'da bayılıyorum ben. Özellikle Sahte Balayı. Geçen sene bu zamanlarda okudum yani 2020'nin... Iki... 2021'in başlarında okumuştum. Ve bayılmıştım yani. Gerçekten Ocak ayında böyle bir tropikal havaya girmesi sahte balayını çok güzeldi. Çok beğenmiştim o kitabı. En sevdiğim romantik kitaplardan biri. Romantik komedilerden biri her neyse. Christina Lauren'ın o yüzden bu kitabını çok merak ediyordum. Böyle kitaplar okumayı arada seviyorum. Beyin hücrelerimi çalıştırmam gerekmiyor çünkü. Evet. Josh ve Hazel'ın Sevgili olmama Rehberi de böyle bir kitap. Kitapta Hazel'la Josh'u anlatıyor işte. Friends to Lovers ilerleyen bir kitap imiş. Josh ve Hazel üniversitede tanışıyorlar. Arkadaşlar Aşkı yanlış yerde arıyorlar. Umarım beğenirim. Umarım sahte balayı olayı kadar beğenirim yani. Yani bu kitabı okuyup opama, okumamak okumamakta emin değildim. Ama şeyde fuarda görünce almak istedim. Courtney Summers'dan Sadie. Ee, bu kitap anladığım kadarıyla istismara uğramış Sadie'nin intikam hikayesini anlatıyor. Podcast ile alakalı falan bilmiyorum tam olarak bende. Ama ben böyle istismara uğramış veya işte böyle intihar edin intihar etmeye çalışmış kitapları okuyamadığımı fark ettim hatta bu ay onu fark ettim 13 Reasons Why'ı okudum mesela ama orada mesela Hannah'ın ölüm sahnelerini okumamıştım bu ay tekrardan öyle bir kitap okudum okumaya çalıştım en azından ve okuyamadım yani tekrardan hani artık büyüdün Zeynep kendine geldi diye ama yok okuyamadım yine hala. O yüzden bundan birazcık şüpheliyim. Okuyup okuyamayacağından emin değilim yani. Kesinlikle başlayacağım. Çok merak ediyorum çünkü hani bir podcastle intikamını aramaya çalışan kız konsepti ilgimi çekiyor. Eğer çok fazla trigger warning varsa o zaman yarıda bırakacağından eminim. Çünkü hani ben beni gerçekten çok kötü etkiliyor. Hatta Doğan kitabının da standı vardı ve ben orada değersiz bir hayata almayı planlamıştım. A Little Life. Şöyle kalın bir kitap. Hani o yürüyen trigger warning o kitap zaten. Kitap pahalıydı da bu arada. Ve hani dedim ki bu bir işaret. Ben şu an bunu okumayacağım. Çünkü hani o kitapta yaşananlar insanları gerçekten çok kötü çok kötü etkiliyor. Yarıda bırakan çok fazla insan var. Ben çok okumak istiyorum ama beni de çok kötü etkileyecek diye çok korkuyorum. O yüzden Seydi Seydi'ye <gülüyor> başlayacağım. Karışık durumlarda içerisindeyim bu kitapla alakalı. Evet. Ardından da son şeyimize geçiyorum. Bu, bu kitabı ben almak çok istiyordum. Bu kitap serisini hatta. Çünkü yeni yeni kitabı yakın zamanda çıktı. Yabancı gittiğim zaman da ben de dedim ki hani e, bu kitabı almak istiyorum. Sizce serisini de alayım çünkü seri daha ucuza geliyordu bu arada. Her neyse alayım mı? Sonra kadın dedi ki fantastik okumaya ilk defa başlayacaksan. O zaman kesinlikle al. Enemius to Lovers var. Cadı avcıları var. Cadılar var falan filan. Dedim bana bunu bunu çok iyi sattınız, ben bunu alacağım seriyi. genelde hiç yapmam bu arada hani Grishaverse'de mesela Gölge ve Kemik'te. Sıksan almam seriyi yani çünkü Gölge ve Kemik'i sevip sevmeyeceğine asla emin değilim. Yılan ve güvercin ve kan ve bal. Bir kere kitap kapakları çok güzel. Evet, iki, iyi aldım yani seriyi. <gülüyor> Kapaklar çok güzel. Yabancı yayınlarında kim bu kapağı yaptıysa gerçekten anlanmak istiyorum. Çok beğendim. Thank you for your service. Bu kitap az önce bahsettiğim gibi yani ben benim de bildiğim kadarıyla Enemies An to Lovers bir cadı ile bir cadı avcısının zorunlu evliliğini ve onların hayatını falan anlatıyor. Çok merak ettiğim bir seridi dediğim gibi. İkisini de aldım. Ne kadar doğru bir hareketti bu? Hem kendim için hem de Kredi kartı, banka hesabım için ama galiba böyle işliyor alışveriş videoları yani. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Anlattım, öden aldığımı açıkladım, kitapları açıkladım. Yeterli bence bu kadar değil mi? Evet bugünlük benden bu kadar. Ee, bu video bilmiyorum. Eğer bu formatta videolar seviyorsanız bana söylemeyi unutmayın lütfen. Çünkü hani tüketici topluluk içerisinde yaşayan 19 yaşında, neredeyse 19 yaşında bir kızım. O yüzden hani kitap alışverişi, kıyafet alışverişi yapan bir insanım. Eğer böyle şeyler seviyorsanız videolar tabii ki çekelim çekerim. Benim için hiç sıkıntı değil. Çekmesi de çok kolay bu arada. Hani oturup neler satın aldım diye gösteriyorsun ama hani çekmesi de eğlenceli oluyor. Yani neden aldığımı falan tekrardan kendimi hatırlatıyorum. Evet bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz de lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Her hafta yeni video yüklemeye çalışıyorum, çabalıyorum. Çabalı yorumun altını çizelim lütfen. Ee, aynen. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.